Türk Birliği'nin bir gün hakikat olacağına inancım vardır diyor Mustafa Kemal Atatürk. Atatürkümüz evet. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Benim bir rüyam bu diyor. Bizler de olduğu gibi. Türk birliğine inanıyorum. Onu görüyorum. Yarının tarihi yeni fasıllarını Türk Birliği ile açacaktır. Bak ağzından nur akıyor maşallah. Dünya sükununu Dünya sükununu yani evet. huzur, adalet, barış bu fasıllar içinde bulacaktır. Çok net açıklama. Bütün İslam aleminin manen olduğu kadar maddeten de birlik içinde ve müttefik hale gelmesinde sadece sevinç duyarız. Bakın bir evet. Bütün İslam aleminin, İslam birliğini anlatıyor. Manen olduğu kadar maddeten de birlik içinde ve müttefik hale gelmesinde sadece sevinç duyarız. Bunun içinde bizim kendi hudutlarımız içerisinde bağımsız olduğumuz gibi Suriyeliler ve Iraklılar da milli hakimiyete dayalı bağımsız bir güç olarak ortaya çıkabilmelidirler. Bugün aynen dedikleri ortaya çıktı Atatürk. Evet. Ne söyleyse ortaya çıkıyor. Hı -hı. Ya, Türk İslam Birliği'ni savunmuştur. Atatürk, Türk Birliği'nin çok üstüne durmuştur. 10 yıl önce de biz İstanbul'un bütün sokaklarının afişleri de donatmıştık. Ee, Türk Birliği'yle ilgili olarak. Ee, Türk Birliği demek Türk İslam Birliği demektir. Çünkü Türk ülkenin hepsi Müslüman zaten ah, maşallah. Evet. Ama Hristiyan olan kardeşlerimiz de zaten bize Allah'ın bir emaneti. Musimiler de bize Allah'ın bir emaneti. Onlar bizim bir güzelliğimiz, rengimiz. Ee, İslam ile ilgili de Atatürk'ün çok kapsamlı açıklamaları vardır ve ısrar üzerinde durduğu bir konudur. Atatürk'ün özelliği Yiğit ruhlu olması ve hiç kimseden korkmamasıydı. Yani ne İngiltere'den korkuyordu, ne Amerika'dan korkuyordu, ne İtalyanlar'dan, ne Fransızlar'dan korkuyordu. Yiğitliğini açıkça göstertti. Değil ki bir avuç masonlar çekinsin. Hiçbirini kale almadı. Yani Allah ona özel bir güç verdi. Alpars'tan dedim mi bambaşka bir şey aklımıza geliyor. Kanuniler, Yavuz Sultan Selim değil mi? Fatih Sultan Mehmet deyince aklı, bambaşka şeyler aklımıza geliyor. Mesela birer imzası var. Tabii mesela Atatürk'ümüz de öyle. Mesela geldi. Bütün milletin dünyanın nefesi kesildi. Ya, muazzam bir hizmet verdi. Muazzam faydalar, muazzam güzellikler sundu. Allah ona belirli bir ömür verdi. O ömrü içerisinde mükemmel hizmetler yaptı. O da halis Türktü. Halis Müslüman evladıydı. Türklükte Müslümanlığı iç içeydi onun. Ve e, mükemmel akılcı bir faaliyet içerisinde oldu. E, dolayısıyla e, ahirette biz takvamızla Güzel ahlakımızla öne geçeceğiz, inşallah Allah nasip ederse. Mesela Atatürk'ün anti-komünist olması, anti-mason olması, mason hocalarını o komünist örgütlerine karşı kesin tavır alması, Allah'a peygambere adeta aşık olması, müthiş bir sevgi duyması, mesela İmam Hatiplerinin açılmasında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulmasında, Elmalı tefsirinin oluşturulmasında, Buhari'nin tercümesinde, Peygamber Efendimiz'in hayatının hazırlanmasında yani çok çok alanda çok büyük faydaları oldu ve emeğe geçti Atatürk. Atatürk aslanların aslanıdır. Mükemmel dindardır. Tam bir Türk milliyetçisidir. Velitinettidir. Hazreti Hızır'ın arkadaşıdır. Hazreti Hızır'ın yardım ettiği bir insandır. Allah ona bu başarıyı verirken yanında Hazreti Hızır'ı görevlendirdi. Ve her uslubunda, her konuşmasında veli karakteri görüyoruz. Veli kişiliği görüyoruz. Vefatından önce, çok çok önce, çok az önce, çok çok az önce, Allah'a aşkını, Resulullah'a aşkını, Kur'an'a olan aşkını büyük bir muhabbetle anlatmıştır. Ve bütün ömrü de böyle muhabbetle, güzelliklerle geçmiştir. Bunu anladıktan sonra zaten bu kahpelerin bayağı bir kısmı Atatürk'e düşman oldular. Yani Atatürk'ü biz milletimize ee, bu güzel yönlerinden, bu ihtişamlı yönlerinden daha çok anlatınca yaptıkları yalanlar, uydurdukları yalanlar boşa gitmiş oldu. Atatürk'ü e, çok az da olsa sevmeyen vardı. Şu an herkes kucakladı. Sevmeyen hiç kalmadı Atatürk'ü. Çok az da olsa vardı. Bu onlara çok ağır geldi. Çok ağır geldi. Çok ağır geldi. Altından kalkamıyorlar şu an. Çıkartıyorlar üç beş kişi ama cılız cılız konuşuyor. Ben devlet kaynaklarından resmi evet, kaynaklarda ve ve bizzat yanında bulunan evlatlarının ifadelerinden açıklıyorum. Yüzde yüz, birebir konuştum. Ayrıca canlar istiyorsa getireyim, açık oturum yapalım. Orada da konuşturuyorum. Yani daha hala şahitler var, yaşayanlar var. Ama kendi el yazılarına, kendi bizzat tespitleriyle bu hakikatleri açıklıyorlar. Nereden çıkarttın diyoruz bu izahı? Delil yok. Ama bizimkilerin hepsinin delil var. Anlattıklarımızın hepsinin delil var. Ve hayatı var ve yaşantısı var. Masonli hocalarını bir insan niçin bir gecenin içinde kapatılsın? Evet. İman ehli de yiğit de onun için. Aslan da onun için. Türk milletinin en büyük düşmanı komünistliktir. Behem her görüldüğü yerde ezilmelidir deyip evet. bunu bunları bağırta bağırta uygulayan kimdi? Atatürk'ümüz değil miydi? Bitti, konuşacak bir şey yok on binlerce 100 binlerce Kur'an'ı Anadolu'ya dağıtan kimdi? Atatürk'tü. Yine söylüyorum Elmalı tefsirini yaptırıp milletin hizmetine veren millete yani e, ilmi yönünden hizmet açısından yani ilmi hizmet açısından Elmalı tefsirini yapıp milletimizin Hizmeti manevi yoktu, tabii, tabii. yönüne sunan kimdi? Yine Atatürk'tü. Buhari'yi kim tercüme ettirdi? Kim milletimize sundu? Atatürk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatını kim hazırlattı milletimizin? İstifadesine sundu Atatürk. İmam hatipleri kim açtı? İlahiyat fakültelerini kim açtı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kim kurdurdu? Atatürk. Bıraksınlar bize. Yananları dolanları. Yani fiili durum var. Devlet kaynakları var ve yaşanan dev olaylar var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın binasına gitsinler kafalarını bir sürtsünler bakalım göremiyorlarsa. Yani bir çarpsınlar, bir baksınlar. İmam hatipler duruyor bak her yerde. İlahiyat fakülteleri var. Evet. Bunları kim kurdurmuş? Atatürk. Konuşacakları laf yok. Atatürk'ü milletimiz tam anlamıyla barına basmış durumda. Son zamanlarında yalnız bırakmıyor kaktar Atatürk'ü. Ee, Masonlar. Ee, Tabi aslında işin doğrusu yani sağlığına da o kadar dikkat etmediler. Yani dikkatimiz mesela bizim zamanımızda olsa biz Allah'ın izniyle yani yeri göbebe katardık inşallah. Neyse artık kader Cenab-ı Allah'ın takdiri böyleymiş ama mühim olan bize mükemmel bir Türkiye bıraktı. Gazi Hazretleri milliyetçi, mukaddesatçı, maneviyatçı, aklı başında, aydın, kültürlü, sanat ruhu gelişmiş, sevecen, hoş bir ülke bıraktı Allah ondan razı olsun. Hocam, 30 kadar sanatçının İngiliz Times gazetesine verdiği ilanda imzası olan İngiliz tarihçi Twitter sayfasına Atatürk Müslüman değildir, Vahdettin'e yalvarıyordu, Çanakkale başarısı yalan yazma. Bu ilanın İngiltere'deki Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından toplanan parayla finanse edildiği söyleniyor aynı zamanda hocam. Atatürk indar değil miydi diyor? Evet, Atatürk Müslüman değildir diyor hatta. Ha, ağırdan gitmiş. evet. Atatürk'ün Müslüman olduğuna dair belgeleri ona gönder, dindar olduğuna dair belgeleri gönder. Kardeşim, ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz derler. Atatürk İmam Hatip'leri açtırdı mı? Dinsiz adam İmam Hatip'i niye açtırsın ya? Niye ilahiyat fakülteleri açtırmış o zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı'nı niye kurdurmuş o zaman? On binlerce camiyi Türkiye'de niye tesis ettirmiş? On binlerce Kur'an'ı niye dağıttırmış? Her gece niye hafızları çağırıp Kur'an okutturmuş? Niye elmalı tefsirini yaptırmış? Niye Buhari'yi Türkçe'ye çevirtirmiş? Allah'tan, peygamberden niye coşkuyla bahsetmiş? Niye Allah'a sevgisini yüzlerce kere vurgulamış? Niye camide gidip kutluya vermiş? Biz Atatürk'ü çok iyi tanıyor. Gayet de seviyoruz, gayet de memnunuz Atatürk'ten. Atatürk'ün başarısı onları bunalttı. Çünkü hepsi paket oldu gittiler. Bir oradan sıkılıyor. İkincisi, modern İslam anlayışı Türkiye hakim Atatürk. Oradan bunalıyor, bağnazlığı kapıyı kapattı. i̇ttihat İslam'ı savundu Atatürk. Türk-İslam birliğini savundu. Adamlar bunaltacak her şeyi yapmış. Ya o amcalar hakikaten tek yanlı böyle eğitilmiş oluyorlar. Evet. Biraz anlatılsa düzelirler. yani kızmamak evet. lazım. Evet, tabii, inşallah. Kızmamak lazım, o dedeye şefkat gösterelim, biz anlatalım. İnşallah. Yani gıcına yapmıyorlar, hakikaten yanlış biliyordur. Evet, tabii, evet. Söylediğiniz toplum baskısından da çekindikleri için geri adım atamıyorlar hocam. Evet, evet. Atatürk kardeşim, Atatürk'e, böyle top... Müzik dinleyebilir misin ya? Bittin, asarlar adam ya. Böyle başa açık hanım olacak. Rahat rahat konuşacağım. Mümkünü yok. Atatürk nurdur. Mehdi mukaddemesidir. Önce Atatürk sonra Mehdi. İnşallah. Allah Mehdi'ye yardımcı gönderdi Atatürk. İnşallah. Mehdi'ye de zemin hazırladı. Sahabe İslamına zemin hazırladı. Yoksa yobazlarla uğraş uğraşabilirsen. A Haber Yayın Danışmanı Atılgan Bayar Twitter sayfasında Sayın Başbakanımızdan ricaların başlığı bir dizi talep sıralamış. Atatürk'ün 25 Nisan 1920 yılında mecliste gizli bir toplantı yaptığını, bu toplantı İslam Birliği ile ilgili gerçek düşüncelerini açıkladığını ve bunun kayıtlarda hala var olduğunu yazmış. Tamam doğru. Sayın Başbakan'ın yetkisini kullanarak Atatürk'ün vasiyetinin açıklamasını, Atatürk'ün birlik ve İslam hakkındaki gerçek hassasiyetleri üzerine akademisyenlerin çalıştırılması ve ek belgelerinde kamuoyuna durulmasını talep etmiş. Ey maşallah çok isabetli olmuş. Evet. Çünkü Atatürk mübarek, yobazlığa karşıydı. Her Türk milletinin ferdi gibi. Ama iddiati İslam'ı da coşkuyla, sevinşi istiyordu. Fakat yobazlıktan arınmış bir iddiati İslam. Onun anlattığı iddiati İslam nasıl? Mehdiyet. Ee, vasiyetinde zaten mehdiyeti çok kapsamlı anlatıyor Atatürk. Ya isim verir, net anlatıyor. Maşallah. Maşallah. Evet hocam, dinliyorum. Hocam ayrıca Atılgan Bayar Mustafa Kemal'in Atatürk'ün vasiyetinde hilafete dair de bir açıklama yaptığını ve bu açıklamada Türkiye'nin İslam ülkelerine öncülük etmesi gerektiğini üzerinde durduğunu yazmış. E daha ne diyorsun? Evet. Bayağı açık. Atatürk'e iyi sahip çıkmak lazım. Ben evde düşündüm de. Bazı narcılar Atatürk'e şiddete karşılar. Ya düşünüyorum Allah vermesin, Türkiye yobazlarının önüne geçseydi, Atatürk olmazsa. Bu narcılar da bu haldeyle ortada olsalar yobazlar bunları kravatlarından tutar, yerleri Tabii, sürükler. Badem bıyıklarıyla böyle Havalar da oplatırlardı bunlar. Mahvederlerdi. Bunu düşünmüyorlar. Ya yani sağ salim kalmalarının en önemli vesilesi Atatürk. At Atatürk olmasa hiçbir faaliyet yapamazdı. hiçbir şey konuşamazlardı. Böyle takım elbise giyecekler. Kravat takacak. Badem bıyık bırakacak. Ondan <gülüyor> sonra beyaz çorabıyla böyle süksü yapacak kendi kavasınca. <gülüyor> Türk dindarlığının bütün açıklığıyla ortaya koyan bir insandır. Bakın Atatürk'ün günlüğünden biraz e, anlatayım. Oradan daha iyi anlarlar. Evet. 9 Mart 1922 Perşembe Sivrihisar. Kendi el yazısıyla. Saat 8'e doğru akşam İsmet Paşa geldi. Evvela yemek. Yemekten sonra 10 Mart için program kararlaştırıldı. Siyasi durum hakkında bilgi verdim. Bakın dikkat edin. Ondan sonra hafıza Kur'an okuttuk. Buyurun. 10 Mart 1922 Cuma Aziziye ee, günlüğü bu kendi Elias'in yaz Selahattin paşala gelmişlerdi beraber yemek yedik bazı telgraflar gelmişti gördüm sonra bakın ne diyor hafıza Kur'an okuttum 17 Mart Cuma Akşehir ee, karargaha dönüş, saat 8'de kadar yalnız kaldım Mustafa Abdül Halik Bey geldi hafıza Kur'an okuttuk ve devam ediyor. 20 Mart Pazartesi, Akşehir, Fahrettin Paşa ve Kurmay'ını yemeğe davet etmiştim. Hafıza Kur'an okuttuk. E, 24 Mart Cuma, Akşehir, müteahreke teklifini Celal Bey bildirdi. Cuma namazında Hafız Ulu Camii'nde Mevlüt okudu. Gece yarısından sonra 8 e, saat e, sonra 5'te sabaha kadar Ankara'da Bakanlar Kurulu'yla görüşme yaptım. E, gece gündüz Kur'an okutan, Evet, e, hafız'ın e, okuduğu Kur'an'ı zevkle dinleyen bir insan. Serdar Turgut 2013 yılında Atatürk'ün vasiyetinin açılacağını ve açıldığında özellikle CHP'de çok etkisi yapacağını yazdı. Atatürk'ün ileride Müslüman ülkelerin birleşerek kalitelik makamını geri getirmeleri ve Türkiye'nin de bu konuda lider olması gerektiğine dair bir vasiyeti olduğunu söyledi. Ve Atatürk'ün Türkiye'nin hem Müslüman hem de batılı olmasının bölgede lider konumuna getireceğini düşündüğünü belirtti. Serdar Turgut bu gerçi Amerika'nın GD'nin hatta İsrail'in de bildiğini ve politikalarına buna göre yön verdiklerini iddia etti. Atatürk'ün vasiyeti açıklandığında dindir insanlığında Atatürk'ün büyüklüğünü kabul edeceğini söyledi. Atatürk'ün vasiyetinde Mehdi açık açık anlatılıyor. İttiatesen de açık açık anlatılıyor. İnşallah. Evet. Ee, o zamanlar Kenan Evren açtığında Türk milleti bunu kaldıramaz demiş. Şimdi bunu açıklarsam yer yerinden oynar demiş. Ben bunu açıklamayacağım demiş. Daha ileride açıklansın demiş. Herhalde mehdi nasip olacak açıklama. İnşallah. Sevgi derinliğine doyamadığım aşkımla sohbetimize başlıyoruz. Allah'ın en güzellerini nasıl biliyor? Hayret ya böyle bir insan Allah arkadaşımın akınesi bekmiyorsa. Hakikaten ben böyle bir olay bilmiyorum, göremiyorum. Gerçekten çok büyük nimet hocam. Çok şahane ya. Siz Ümit 3 bana... seki ve Harkula'da güzel. Evet. Allah'ın üstü güzel gerçekten. Maşallah. Allah'tan bana nimet oldunuz. Maşallah. Elhamdülillah. Maşallah. Şu okul bitiriş şekli evet. hala aklımda. <gülüyor> gerçekten. Ya kardeşim makine mühendisliği çok zor bir bölüm. Yani çok çok zor. Günde çok az vakit ayırıyordu ya. Her Okuyor mesela ezberliyor sayfayı. Maşallah. maşallah. Anında kavruyor. Zehir gibi ya. Maşallah. Hiç takıntısı olan, tık tık tık tık hepsini verdi derslerde. Maşallah. Sizin teşvikinizle, şekillendirmenizle maşallah ilan. Maşallah. maşallah. Sizin hafızlı çok şaşırıyorum. Maşallah, Mesela Yasemin hafızlı. Maşallah. Bu yani 6666 tane ayet. Ezberlemek çok zor. Evet. Hem Türkçesi ezberlerinde evet. hem Arapça ezberlerinde. Maşallah. Maşallah, maşallah yani. yani hafız biliyorum ama Arapça ezber biliyorlar. İnşallah. Benim canlarımda Türkçede ezber. Maşallah. Hem Arapça hem Türkçe. Su maşallah. gibi. Maşallah. Maşallah. Maşallah. Bu aile bağının kambağına göre olmadığını Allah Kur'an'da bildiriyor, ondan bahsetmiştik hocam. Halbuki münafıklar da, siz anlatmıştınız, mesela bir makam mevki sahibi olması, dedesinin, babasının, işte amcasının, ona bakacak bir yeri olması, yiyip içip yatabileceği bir yer olması münafık için son derece önemli oluyor. Münafık, uyuz porsuğa benzer. İt gibi korkaktır, İnşallah. başına bir dert gelmesinden, bir imtihan gelmesinden çekinir. Onun için Müslümanlar da önce bir kusur aramaya kalkar, der ki ya bunlar... ...bir yönden eksiktir. Ben de çok takvayım, takva olduğuma göre ne işim var bundan yanında? Ondan sonra gider, tehlikeden arınmış bir yerde, kendince kaya porsu nasıl bir mağaranın içine girer, yaşarsa... ...efendim orada yaşar. Ama diyor ki, zaman. Sinekten kaçayım derken, yılanın ağzına düşer diyor, cehenneme düşer. Belanın içine düşer, hastalıkların, dertlerin içine düşer. Allah çökertir. İnşallah. Helak eder Allah. Kıroşan evet. Hocam nasılsın? Merhaba. Evet. Munafığın ruh halinde kendini beğenme vardır, munafık. zaman çok zeki olur diyor munafıklar diyor. Şeytani bir zeka olur diyor, özel yaratıldığı için. Yani şeytanın seni gösterdikleri için, şeytani zeka olur diyor. Ee, zekavetiyle hareket eder diyor, onun için yaldızlı sözleri dinlenir diyor. yani. Sünnetten bahsediyor, takvadan bahsediyor, Kur'an'a hâkimiyetten bahsediyor. Ee, i̇şte kuranı çok iyi bildiğinden bahsediyor ama bir şeyde bildiği yok. Ee, yani şöyle bildiği yok, biliyor fakat kalbinde yok, yani kalbinde bir inanç yok. Kalben inanması münafık, dilinde vardır. Kalbinde o yoktur. Ee, fakat ayette de diyor Cenab-ı e, Cenab dinlersiniz diyor. konuşurlasa dinlersiniz. Hakikaten mesela çok kapsamlı anlatıyor. Çok kapsamlı konuşuyor. Kendince Müslümanların açığı olduğunu zannettiği yerlerden yaklaşmaya çalışan yani, takvasını göstermek için. Mesela Müslüman ittaat İslam için çalışıyorsa o misvakın boyuyla ilgilenir. Mesela Müslüman tebliğe gidiyorsa o işte ben evde yemekten sonra akşam yemeğinden sonra bir saat zikir çekiyorum de. Yani ona karşılık tehlikesiz kendine bir zorluk getirmeyecek onu zora sokmayacak yollar bulur. Münafık. Ama en ziyade Müslümanların başına gelebilecek tehlikelerden korunduğu için çok kendini korunmuş hisseder. Hatta ayet ediyor ya onlar için de olsaydı İlk değilmişim diyor. İnşallah. Yoksa benim de başım bela girer diyor. Uzak oldum, Allah beni korudu derdi. Allah ayetti. Böyle bir kafaya sahiptir münafıklar. Ya yani ana yapılar budur. Bir de Müslümanları ihbar edip yakalatmak, ezdirmek, dağıtmak, onları moral yönden yıkmak, küfürle işbirliği yapmak, müşriklerle işbirliği yapmak, münafığın özelliğidir. Kendince tabii. Öyle düşünür. Ama münafık Müslüman'ın adeta benzini gibidir. Ne kadar çoksa münafığı evet. o kadar Müslüman, heyecanlı, o kadar şevkli, o kadar atak, o kadar güçlüdür. Müslüman aklının artmasına sebep olur münafık. Yoksa atalet gelir Müslü Müslüman'a. Ya, adrenalin gibidir. Nasıl adrenalin insanı açar, canlandırır değil mi? Vücudunu canlandırır. Adrenalin mesela adamın tansiyonu düşünüyor. Ne veriyorlar? Adrenalin veriyorlar canlansın diye. Mu'nafığın da tansiyon düştüğünde <gülüyor> mu'nafık yetişti. <gülüyor> Canlandırır Müslümanı, şevklendirir. E, mu'nafık e, kendini azal ettiği için, böyle bir domuz gibi bir e, ine sığındığı için, Allah'ın kendini koruduğunu Müslümanlara da bela verdiğini iddia eder. <gülüyor> Çünkü Müslüman göğüs göğüsle mücadele içinde olduğu için, tabi dertlerle belalarla karşılaşır. O da orada korunduğunu zanneder. Alma onu cehennem kuşatır, mu'nafığa. Münafaa bol zaman verilir. Onun için diyor Allah ayette onlara mallar ve çocuklar vermemizle onlara ilik ettiğimi zannetmeyin diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Onların canlarının azap içinde çıkması için bunu yapıyorum diyor. Yani İnşallah. iyice belalarını bulsunlar diyor. Çünkü mesela suçunun Allah elli olmasını istemiyor. Elli bin olmasını istiyor. İnşallah. Eğer bırakılırsa elli olur suçu. Ama süre uzatılırsa elli bin oluyor. 50.000 olunca iyice canı yakılabiliyor. Allah canını yakmak için onun gerekçesini iyice geliştirmiş oluyor. Münafıkta sistem budur. Elhamdülillah. İnşallah. Hayır Allah izlese tabii nasıl öyle ses o ama tabii Allah adil olduğu için onun makul olduğunu insanlar göstermek İnşallah. istiyor. İnşallah.